Merhaba dostlarım ben Serdar ve, e, ve, ve geri döndüm ben Kıbrıs'tan geri döndüm e, Düşündüğümden azıcık daha uzun bir süre boyunca kaldım çünkü her şey güzeldi ben de güzel güzel dinlemek istedim bir tazelemek istedim e, Dinlendim tazelendim her şey güzel hayatı çok güzel e, Gayet istediğim bir dediğim gibi zaman geçirdim i̇stediğim, düşündüğüm her şeyi yaptım hiç beklemediğim şeyler de tabii karşıma çıktı. Ee, güzeldi. Her şey gerçekten çok güzeldi. Çok detaylarına inmeyeceğim. Ee, daha sonra soruyu sorar sorular sorarsanız, şey yaparsanız o şekilde cevaplayabilirim. Cevap verebildiğim kadarıyla. Cevap verebildiğim kadarıyla. Bir altı çay videosu değil. Onu daha sonra yapacağız. Gelecek o merak etmeyin. Ama böyle bir şey yaptım. Gördüğünüz gibi küçük küçük değişiklikler oldu. Ne, neler Görebiliyorsunuz şu an bilmiyorum da. Bazı küçük değişiklikler oldu. Oradan getirdiğim takım eşyalarım var. Oradaki evimi buraya böyle bir taşımışım gibi bir şey oldu. Yani en azından öyle bir şeyler düşünebiliriz. Artık burası benim evim olduğu için. Hayatımı burada devam ettirdiğim için. Bazı güzel şeyleri buraya getirdim. Ben de bir anlamı olan veya pratik getirisi olabilecek. Üçüncü... Ekranımı doğru düzgün kullanabilmek için gerekli olan küçük parçayla getirdim. O da var. Mikrofonun şuradaki tutmak kısmını da değiştirdim. Onu da Kıbrıs'tan getirdim. Bir şeyle değiştirdim. Güzel yardım. Her şey güzel. İyi bunu söyledikten sonra kapatıyorum falan. <gülüyor> yok yok. Bir tazelenmeyi biraz dinlenmeye biraz enerji biriktirmeye ihtiyacım vardı. Çok uzun zamandır doğru düzgün bir tatil ile herhangi bir şey yapmıyordum böyle bir hafta iki hafta boyunca herhangi bir şey düşünmemeye herhangi bir sorumluluk hissetmemeye herhangi bir şey hakkında endişelenmemeye veya çalışmamaya ihtiyacım vardı onu da yaptım. İtaat edildim budur zaten. Bunlar olduğuna göre bundan sonra videolar gelecek. Her hafta yine 4-5 video gelir. Olduk bitirmeye çalışırım çünkü seviyorum. Video çekmeyi seviyorum. Her gün şeyler yapmayı, bir şeyler uğraşmayı seviyorum. Tabii başka Güzel küçük küçük haberler de var. Net bir şekilde vermeyeceğim onları ama yazım çalışmalarım hakkında falan. Başka şeyler hakkında. Onları da zamanla sizinle ee, paylaşacağım. O yüzden gözünüz kulağınız ya bir gözünüz bir kulağınıza burada olsun. Hep. Yani üçüncü ekran var. Bunun anlamı ee, şey demek yayınlar devam edebileceğiz. Üçüncü ekranı kullanamıyorum diye yayın yapamıyordum biliyorsunuz benim ana ekranım. Sürekli kapanıyordu, açılıyordu, bir kararlıyordu, görüntü gidiyordu, yeşilleniyordu, şey yapıyordu. Ee, onu HDMI bağladım. Normalde DVI portta bağlıydı. Ee, onu HDMI ile bağlayınca bu çözülmüş oldu. Ee, ama onu HDMI bağlayınca bu sefer 3. ekran takamıyordum. Ama 3. ekran DVI'ya takmak için bir parça vardı. Kıbrıs'ta o parçaya getirdim. Burada yoktu parça. En azından burada bende yoktu. Böylece 3. ekranda da kullanabiliyorum. Bu güzel. Bu bizim için güzel bir şey. Çünkü iki ekran olmuyor. İki ekranda işte bir ekranda oyun oynuyorum. Bir ekranda da e, yayın programı açık oluyor. Ama üçüncü ekranda sizin söylediğiniz şeyleri takip edebilmem lazım. Yayının durumunu görebilmem lazım. <gülüyor> yani o yayın e, bir kontrol panel var ona bakabilmem lazım. E, artık bunların hepsini rahat rahat e, yapabileceğiz. Tabii evin yine küçük küçük daha değişikliklere ihtiyacı olması lazım. Her şey güzel. Dün geldim. Bugün tabi bugün sizin için günü olur bilmiyorum. Herhalde cumartesi günü izliyor olursunuz bu videoyu. Ee, Videolar bundan sonra 6'da olacak. Saat 6'da, akşam 6'da. Ee, normalde herkes için tatildi diye sabah atıyorum. Ee, bundan sonra 6'da şey olur. yani okuldan dönünce bu videoları izleyebileceksiniz. Belki ödevlerinizi yaparsınız ondan sonra izlersiniz. Ee, öyle. İşte dün geldim ve bugün de kendimi dinlenmeye bir şey yapmaya aldım, hafif evi toparladım ettim, oradan getirdiğim eşyaları düzenledim, eşyaları yerine koydum falan. Ama yani dün gerçekten yolculuk çok uzundu, çok uzundu derken de aslında çok beklemekle uzadı. Taksi bekledim, gelmedi, otobüs bekledim, bindim, daha sonra en son eve dönmeden önce yine otobüse binmem gerekti, otobüs bekledim, baştan falan filan bir sürü bir sürü beklemeler beklemelerde elimde bir o caman bir çantayla yaptım ki sır çantamla doluydu. Öyle yani azıcık e, zorlanıp. O yüzden şu an böyle bütün kaslarım, şeylerim falan tutulmuş durumda. Böyle omzum, kollarım, şeylerin falan tutulmuş durumda. Ayaklarım da çok ağır yok. Buna rağmen bir korku filmine gidebildik gibi arkadaşlar. E, geldikten sonra yani geldim bir iki saat sonra da dışarı çıktım baştan. Hiç planım da yoktu aslında oturup bir şeyler izlemeyi, takılmayı falan planlıyordum ama... Um, e olsun dedik. Neden olmasın? Güzel de oldu. Hoş oldu. Öyle. Videoyu da burada bitireceğim ve sürekli bir şeyler unutuyorum. Sanki bir şeyler diyecektim, edecektim. Onu unuttum. Okey. Sanreds videoları devam edecek. Gizemler devam edecek. Sanreds gizemleri falan devam edecek. GTA 4 devam edecek. GTA 4 bitince GTA 4 gizemler devam edecek. Um, i̇kinci bir kameram var bu arada. Oradaki ikinci bir kamerayı getirdim buraya. Ve e, yine aynı kamera aslında. E, ama daha şey yapmadım. Bakalım ikinci webcam'da ne yaparım nasıl bir şeyler düşünürüz? Hiç bilmiyorum. Ama bir şeyler düşünürüz artık yani. Bakalım. <gülüyor> i̇şte çünkü şey yapmıyordum. Belki o tarafa çevirebilirim. Bu noz ya. Kim bilir. Evet arkaya çevirebilirim. Kamerayı ama sesini kim alıyor? şekilde değerlendiririz. Bir şeyler... ...bir şeyler düşünülür. Bir şeyler düşünülür. Geri döndüğümü şey yapmak için şey yaptım. Geri döndüm ve... ...bir sürü güzel şey olacak. Buraya bir söz düşünmüştüm aslında ama... ...gelmedi herhalde. Öyle. Daha tıraşlı olmadım. Tıraş bile olamadım daha. Bir video çektim. Ee, en son haliyle en azından. Çünkü ev işleri falan duruyordu. Şey duruyordu. Ee, ve herhalde artık... Gece bu akşam tıraş olurum şey yaparım. O ya, belli. Size i̇şte çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için, yorumlarınız için, like'larınız için. Ben çok teşekkür ederim. Ee, ben geri döndüm. Buradayım. Videolarda burada. videolarda geri döndü. Ee, yayınlar da geri dönecek. Başka platformlarla da beni takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter falan. Onlarda da geri döndüm. Hoş onlardan çok şey yapmamıştım zaten. Ee, tatil videosu düşünüyordum ama dediğim gibi tatil yapacağım. O yüzden şu an sanki e, böylesi daha iyi herhangi bir şeyle uğraşmamam daha iyi deyip böyle bir şey yapmadım. Instagram'dan böyle tatilme öf, öf tatilimi, e, güncelliyor gibi oldu ama çok da fazla şey en azından tatilimde sizin de şey yapmadım böyle tadımlık kısmını sizlere sundum. Merak eden ahbaplarımız için. Böyleydi. Baştan dediğim gibi çok teşekkür ederim. izlediğiniz için, yorumlarınız için, like'larınız için ekranda bir takım şeyler varsa onlara tıklayıp başka şeyler yapabilirsiniz başka şeylere gidebilirsiniz sonraki defaya görüşmek üzere hayatta yüksek çözünürlükte mutlu huzurlu kalmanız dileğiyle bay bay